Ne demek olduğunu anlayacak ve hep birlikte o hizmet yolunda bugün demokrasiye adım atmış Türkiye gibi hep birlikte kendi hizmetlerimizi alkışlayacağımızdan eminim. Sadece ve sadece çok kısa tüm misafirlerimizden de bir sessizlik gücü ediyoruz. Ondan sonra vur patlasın çal yapacağız. Teşekkür ediyorum. Ben Lohan başkanımıza bırakıyorum mikrofonu. devam ediyor. <gülüyor> Sonuçsuz bence beklerim. Açta yap. Sonra senin gibi Öne sevgili genel direktörüm Özden Doğru arkadaşımıza verebilir değerli çok değerli çocuklar yaşadığımız evrende yaşadığımız evrende bulunan yoz klüplerinde bizler için çok önemli, mutlu, bir liyo birlikte yaşadığımız bir dönemdir. Atatürk ülkelerinin ve demokrasinin gelişmesi, barış dolu, sevginin hakim olduğu bir dünya için ülkemizde Türk dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük çaba gösteren sivil toplum örgütü olan DİOS her yıl Haziran ayında bir sonraki dönemin yöneticilerini 1 Temmuz'da göreve başlamak üzere göre bir devir teslim göreviniyle görev hazırlarlar. Liyos aynı zamanda bir liderlik okuludur. Her yıl görevleri değiştirmemiz de bu anlamda ııı e, önemlidir bizler için. Sayın Başkan gurur duyacağınız törene başlarken sizleri en derin Lions sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın başkan ve çalışma arkadaşlarına da bu onurlu görevi bana verdikleri için bir kez daha teşekkür etmek evet. istiyor. Törel sırasında sevgili salon personelinden servisi durdurmalarını özellikle rica ediyorum. Bu arada Liyos'un Kareli'nin Diyos hareketi başarısının ve toplumumuzdaki dinamik görüntüsünün önemli bir nedeni de kulüplerde sık sık tekrarlanan Diyos heyecanları. Bu heyecanlardan biri de görev devlet törenleridir. Dünyanın 210 ülkesinde kırk bini aşkın Diyos ve Yav kulüpleri her Haziran bir yıl süreyle görev yapan yöneticiler görevlerini bir Temmuz'da başlamak üzere yeni yöneticilere devrederler. Yeşil Ültemeli Yoluz Kulübü'nün bu dönem hala hazırda görevde olan sekreterinden ki bu akşam galiba işleriyle yok Barış senden rica edeyim. Bir e, söz almak istiyorum. 1 Temmuz 2015 tarihine göre görevlerini devralacak yöneticilerin gerek Türk rasaları, gerekse uluslararası yoksul kurallarına göre seçildiklerini doğrular mısınız? Teşekkür ederim. <gülüyor> Sayın Başkan, şu anda törenin en anlamlı bölümüne gelmiş mutlardayız. Şimdi Yeşil Tüfeleri Yoluz Kulübü'nün 1 Temmuz'da göreve başlayacak yeni yöneticilerini buraya davet edeceğim. Ve bir yıl boyunca yapacakları görevleri kendilerine bir kez hatırlatacağım. Ve sizlerin huzurunda, sizlerin Şahitliğinde onlardan bir söz alacağım. 2015-2016 döneminin değerli kulüp amirini buraya davet ediyorum. Sevgili Sinem Baydır. <gülüyor> Sevgili Sinan, kulübün tüm dolarlığının sorumlusu olarak çan, çekiş, sokmak, e, kuruluş belgesi, bayraklar her şeyden sen sorumlusu. Ayrıca toplantının düzeni, huzuru ve güzel geçmesi için toplantıya gelen konukların yerleştirildiği yerlerini oturtmaları ve toplantıyı izleyebileceklerini sağlayabilmek için görevmesi. Aynı zamanda yönetim kurulunun görevli bir, bir üyesidir. Bütün bu saydığım görevleri en iyi şekilde yapacağını bize doğrular mısın? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi toplantı yönetmenimiz sevgili Pınar Öztürk'ü e ben buraya davet etmek istiyorum. Evet Pınar Başkan. Kulübün toplantılarının düzeni. Kulüp ile birlikte demin saydığım görevleri en iyi şekilde yapacağınıza biz izin Bir kez de burada değerli konuklar önünde en iyi şekilde yapacağına söz verir misin? Teşekkür ediyorum. Evet de bir yıl boyunca üyelik direktörü olarak görev yapacak. Geçmiş dönem başkanımız. Sevgili Dilek Oyma buraya davet ediyorum. Bir dönem boyu yönetim kurulunun asil görevlisi olarak klüp üyelerini kulübe tavsiye edeceği yeni üyeleri titiz bir incelemeden geçirip yönetim kurulunda tavsiyede bulunmaya Devamsız üyelerin neden devam etmediklerini araştırıp onlarla bu problemlerin halledilmesi yolunda çalışmaya yönetim kuruluna yeni üye alımları için sık sık hatırlatma yapmaya çalışacağını ben biliyorum. Ancak burada konukların önünde senden bir söz istiyorum. Söz veriyor musun? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi de bir yıl sonra kendini göreve hazırlayacak olan Sayın Başkan Yardımcımı buraya almak istiyorum. Yasemin Dallı. başka yardımcısı. Bir yıl sonra başkan olmak için kendinizi hazırlamaya, yönetim kurulunda devamlı bir üye olmaya ve eee başkanın verdiği komiteleri çalışmasını denetlemeye ve grubun gelişmesi için daha bu yılda çalışmaya söz veriyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet, Efendim, şimdi e, esasında saymanımızı davet etmem gerekiyor. Ancak saymanımız bu akşam işleri nedeniyle aramızda yok. Sekreterimiz gibi. E, Sayın saymanlık yerine daha önce saymanlık yapmış Barış'tan kısa bir söz almak istiyorum. Barış Sayman geldiği zaman ona görevlerine en iyi şekilde öğretmeye söz veriyor musun? Teşekkür ederim oturabilirsin. Sevgili sekreterimiz de aramıza katıldığı zaman ona görevlerini en iyi şekilde yapmak üzere Ayşegül eski bir sekreter olarak sen söz veriyor musun? Harikasın teşekkür ediyorum. Ve şimdi hepinizi çok iyi tanıdı. Yeşil Periliöz kulübünün 2015-2016 dönemi sayın başkanı Halil Kızılır ya buraya davet ediyoruz. <Sülüyor> <Sülüyor> sayın başkan. Bir Temmuz 2015 tarihinden itibaren kulübünüzü yönetim çevresi Uluslararası Yol Kulüpleri Birliği'nin e, birliğinde bir dönem boyu başkan olarak temsil etmek yetkisi ve şerefi size verildi. Öncelikle tüm arkadaşlarım ve eminim ki burada olan tüm dostlarımızın da e, adına sizi yürekten kutluyorum. Bugüne kadar kendinizi hazırladığınız ve bu andan sonra göre yapacağınız görevleri e kısaca anlatmak gerekirse, yönetim kurumuna başkanlık yapmak, başkan yardımcıları komite başkanlıklarını atamak e ve onların koordinasyonlu çalışmalarını denetlemek. Genel yönetmenin yılda üç kez yapılan danışma toplantılarına sekreter ve saygımızla birlikte katılmak. Yılda iki kez başkanlar toplantısına katılmak. Kolümünüzü her yerde en üst düzeyde, layık olduğu düzeyde temsil etmek. Birlik ve beraberlik ruhunuzu üyelere aşılamak ve liderlik yapılırlıkla daha da güçlenmesini sağlamaktır. Sonuç itibariyle klübünüzün tarihine geçecek ve gelecek dönemlerin başkanlığına da umuyorum örnek olacaksınız. kulübünüze bir yıl süreyle yapacağınız liderlik kulüp yaşadığı sürece makdirle alınacaktır. Bu görevleri en iyi şekilde yapacağınıza tüm konukların önünde yüksek sesle söz verir misiniz? Tabii. Öncelikle herkes geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik Atatürkçü ilkeler çerçevesinde devam edecek sivil toplum çalışmama ve bu kulüpteki çalışmalarıma devam edeceğime söz veriyorum. <gülüyor> Geldik köyünün hüzünlü yerine Sayın geçen dönem başkanı Sabriye Kayzu. Bir başkanın en mutlu ve huzurlu bir senenin sona erdiği bugünlerde düzen ve otoritenin simgesi. ol anı yaşayalım Okay, me cansé de tanto Sayın üretim kurulu şu an itibariyle görevi devralmış bulunmaktasınız. Yasa ve tüzüklerinizin verdiği yetkileri iyi niyetle, dikkatle uygulayacağınıza özveriyle çalışacak görevlerinizi eksiksiz yapacağınıza biz de inanıyoruz. Bir kez de burada konukların önünde hep birlikte bunu doğrular mısınız? Evet, doğrularız. Teşekkür ediyorum. Değerli Dios kulüp şimdi ayağa davet etmek istiyorum. Değerli onlar. Nisan ayında yaptığınız seçimle bu yönetim kurulunu, bu göreve sizler getirdiniz. İnanıyorum ki göreviniz burada queria <risos> Kolay <gülüyor> gelsin. teşekkür <gülüyor> ederim. Her her beliridata. Eğer bu konuda bir şey söylemek istersen, lütfen söyle you <laughs> Benden bu kadar. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> varo <SILENCIO> casino